Değerli izleyenler, Türkiye'nin en ana haber bülteni ile karşınızdayız. Efendimiz Ömer Tarık Yılmaz'a tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. günün önüne çıkan gelişmelerini ister için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar. Twitch Tarık Haber, Tvp, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Oktarık Haber, TikTok Tarık Haber, Tvp, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Ground, Type 8, 348, Youtube Tarık Haber, Tvp, BK ve Tarık Mas Aplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıyacak olursak e, bir kolayda da yayındayız efendim. Bir kolay kanalımız Tarık Ver TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Up canlı yayında yayında ister Dostlar up canlı yayın kanalımız Tarık haber TVler bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayındayız değerli dostlar like kanalımız Tarık Haber devrenmizlere ulaşabilirsiniz. Tercih izleyenler. Nona Live'da da yayınız ve e, PlanFly yeni açtık bir Süper Live'da yayındayız. Bu kanallarımızı takip etmenizi isteriz diyoruz ve vakit kaybetmeden ilk haberimize geçiyoruz. Efendim, kres çıkar sözleri gündem olmuştu. Canlı yayında doğrulandı efendim. Son dakika haberine göre. Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak yorum geldi. Kılıç çıkar diyor doğru denildi. Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında önemli açılamalarda bulundu. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun sözlerinin atlatılması üzerine çok konuşulacak ifade kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, efendim birisi desek ki sizin oyunuz kaç? Dolayısıyla siz konuşmayın, size hak verilmesin derlerse o zaman kriz çıkar diyor. Doğru dedi. Kılıçdaroğlu halkımızdan şunu istiyoruz, bizi sakin ve sabırla dinlesinler diye konuştu. Son dakika, Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak yorum. Kriz çıkar diyor, doğru. 14 Ocak 2023-21.06 son güncelleme, 14 Ocak 2023-22.23 Son dakika haberi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.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 Son dakika, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV yüzde yayınlanan ve moderatörlüğünü Or Dündar'ın yaptığı Haftanın Panoraması, programında merak edilen soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Altılı Masada Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda görüş birliğine vardık. Son toplantıda Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Vatandaş adalet istiyor. Marmaris'te yangın çıkıyor, yangın bölgesine giden bakan, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangınları söndürmeye başladık, diyor. Yani talimat gelmese yangını bile söndüremeyecekler. Yargının tarafsız olması lazım. A kişi B kişi demeden, gerçekten hukukun üstünlüğüne inanmalı ve karar vermeli. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı son derece önemli. Vatandaş adalet istiyor. Ekrem İmamoğlu ne için hedefte? Olay, bir şikayette başlıyor. Olabilir. Olay yargıya intikal ediyor. Yargıç görevini yapıyor, dosyaya bakıyor. Fakat gelen siyasal telkinlere kapalı bir yargıç olduğu ortaya çıkıyor. İlk dosyaya bakan yargıca ceza ver deniliyor. Yargıç hayır diyor. Onun üzerine bu yargıç Samsun'a sürülüyor. Yerine başkası atanıyor. Bu yargıç saraydan gelen talimatları yerine getiren bir yargıç. Karar avukat olmadan açıklanıyor. Hukuk ve yargı tarihinde biriktir. Başlangıçtan itibaren bir yanlışlıklar zinciri başlıyor. Demokratik sürece aykırı bir karar veriliyor. Amaç, Ekrem Bey'i bulunduğu yerden almak. Erdoğan, İmamoğlu'na saldırıyor. Erdoğan'ın tek yüzük hikayesi vardı. Şimdi bırakın yüzükleri yurt dışındaki mal varlıklarını hepimiz biliyoruz. Erdoğan şu anda kendisini korumakla yükümlü hissediyor. Koltuktan gitmenin kendisi için ağır bir maliyet doğuracağını biliyor. O yüzden yargıyı kullanarak Ekrem Bey'e saldırıyor. Bana da saldırıyor. Ekrem Bey'e neden saldırıyorlar? Çünkü iş yapıyor. Ekrem Bey 10 metro inşaatını aynı anda başlatan Metropol'ün belediye başkanıdır. Kimse cehennemin kapılarını aralamasın dedim. Bunun çok ağır bir söz olduğunu sıradan bir vatandaş da bilir. Umarım Ekrem Bey'e bu cezalar yazılmaz. Evet. Bu tarifin talimatını yerine getirdik mekanizmaya dönüşürse gereğini yapacağız. Bunu şimdi açıklamayı doğru bulmuyorum. Ekrem Bey'i niye almak istiyorlar? İstanbul'un rantı var. İstanbul'un rantından beslendiler. Yabancılara gayrimenkul satışı durdurulacak mı? Konut fiyatları çok artınca, vatandaşların ev sahibi olma şansı ortadan kalkıyor. Bunun bir dengeye oturtulması lazım. Orta gelirlilerin ev sahibi olmaları için özel projeler yapacağız. AK Parti döneminde daha çok lüks konutlar yapıldı. Lüks konutları sıradan vatandaşın alma şansı olmadı. İstanbul gibi bir yerde kentsel dönüşüm gerçekleşmedi. İstanbul'a özel bir önem vermek lazım. Yabancıya gayrimenkul satışı ile ilgili de program yapacağız. Bu konuda çalışan uzman grubumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir çalışması var. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına ne diyor? Bakanlıklar son toplantımızda konuşulmadı. Hepimiz Türkiye'nin geleceğinden endişe duyuyoruz ve endişeyi gidermek için bir aradayız. Ülkemizde demokrasi istiyoruz. Altı lider de ülkeye huzur gelsin istiyor. Bizi bir araya getiren temel hedef demokrasiyi ülkemize yeniden getirmek. Sayın Davutoğlu'nun ve Sayın Babacan'ın konuşmalarını okuma imkanımız oldu. Sayın Babacan'a soruyorlar. Cumhurbaşkanı adayı olursam kazanırım diyor. Doğru. Adayımızın kazanması için çalışıyoruz. Sarayın bütün hedefi bu altılı masayı nasıl dağıtırım? Hiç kimse meraklanmasın. Bizim dağılma gibi bir durumumuz yok. Gerçekten kararlıyız. Akıl, akıldan üstündür. Benim görmediğimi başka bir lider görebilir. Uygarca bir araya gelip, bir meseleyi konuşmamın kavga etmek olmadığını herkesin bilmesi lazım. Meral Hanım son derece sağduyulu hareket ediyor. Diğer liderler de öyle. Görüş farklılıkları olabilir. Cumhurbaşkanı adayı vesayet altında olmayacak. Liderler cumhurbaşkanını destekleyecekler. Bunu zaten açıkladık. Altı kaptan benzetmesine ne diyor? Zaten bir kaptan ve kaptanın yardımcıları olacak. Bu işler böyledir. Uçakta bile tek kaptan yoktur. Hiçbir iktidar, bir kişiye emanet edilemez. Osmanlı'da padişah vardır ama sadrazam da vardır. Alınan kararın doğru olup olmadığının tartıldığı makamlar vardır. Bugünkü tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bir kişiye emanet etmişiz, gidiyor. Davutoğlu'ndan ses getirecek sözler, kriz çıkar, ülke seçime gider. Ahmet Davutoğlu'nun çok konuşulacak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yorum. Enflasyon aldı başını gidiyor. Dünyada enflasyon kaç? Rusya-Ukrayna savaş halinde. Orada kaç, bizde kaç? Yönetilemeyen bir Türkiye var. Altı lider Türkiye'nin savrulmasını istemiyor. Bunlar kendi aralarında kavga ederler diyorlar. Niye kavga edelim? Türkiye'nin derdi varken başka işimiz mi yok? Bunların hepsi aşılacak. Sayın Davutoğlu'na soruyorlar, efendim birisi dese ki sizin oyunuz kaç? Dolayısıyla siz konuşmayın, size hak verilmesin derlerse, o zaman kriz çıkar diyor. Doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da bir genel başkana diyebilir misiniz, senin oyun kaç arkadaş sen neden bu kadar konuşuyorsun? Acaba biz bir söz nasıl alırız liderin ağzından ve aldığımız bu sözü nasıl masayı dağıtmak için kullanabiliriz? Bu tezgah kuruluyor. Biz bu tezgahların tümünün farkındayız. Halkımızdan şunu istiyoruz, bizi sakin ve sabırla dinlesinler. Biz Türkiye'yi düzelteceğiz. Türkiye o hal sürecinde seçime girer mi? Hangi hal olursa olsun, biz bu ülkeye demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Ama sabır istiyoruz. Gerginlik ortamı yaratılmak istenecek, hepimiz büyük bir sabırla sandığımızı bekleyeceğiz. Demokratik bir ortamda bunları göndereceğiz. 7'den 70'e herkes huzursuz. Sarayda çalışanların bile huzuru yok. Seçimlerde sandık güvenliği nasıl sağlanacak? Sandık güvenliği konusunda çalışıyoruz. 6 lider beraber çalışıyoruz. Şu anda seçim sandıklarında görev alacak arkadaşlarımızın %75'ini tamamladık. Türkiye'de 200 bin sandık var. Gönüllü bir ordumuz var. Sandık başında nasıl durmaları gerektiğini söylüyoruz. Bunlar ilgini çekebilir. Hủyma bulut ve de hemen izle bulut. Kayıt ol. Haber mültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Otobüs pes devirtti. küfürler havada uçuştu cezası ise belli oldu işte saniye saniye olanlar değerli izleyenler otobüs şoförü kuryenin üzerine yürüdü küfürler havada uçuştu sosyal medyada tepki çeken görüntülerin cezası belli oldu Nidere trafikte tartışan halk otobüs şoförü ile otobüs tetik arasında çeşen sözlü kavga Cep telefonu kamerasına ameliyat yansıtı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Niğde Belediyesi'nden yazılı aşılamak yapıldı. Motokuryenin zararından karşılandığı belirtilen açıklamada otobüs şoförüne uzaklaşma cezası duyuruldu. Otobüs şoförü kuryenin üzerine yürüdü. Küfürler havada uçuştu. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin cezası belli oldu. 14 Ocak 2023-21.53 son güncelleme, 14 Ocak 2023-22.04 NİDE'de trafikte tartışan halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yaşanan sözlü kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Nide Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Motokuryenin zararının karşılandığı belirtilen açıklamada otobüs şoförüne uzaklaştırma cezası verildiği duyuruldu. Takip et. Niğde'de Şahineli Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı Niğde Adliyesi yanında Niğde Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma başladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otobüs şoförü camdan küfürler ederek otobüsten inerek motorsikleti tekmeleyerek zarar verdi. Kulüyeye hakaret ve küfürler ederek otobüse binen şoför daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Tepki çekti, açıklama geldi. Bu görüntülerin sosyal medyada tepki görmesi üzerine Niğde Belediyesi yazılı açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, gün içerisinde sosyal medyada bazı basın yayın organları üzerinden, SS 51 Nolu Otobüs Kooperatifine bağlı bir halk otobüsü şoförünün motor kuryesi ile tartıştığı anlar kamuoyunun gündemine düşmüştür. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren belediyemiz zabıta müdürlüğü tarafından gerekli aksiyon alınmış olup, motor kuryesinin maddi zararı giderilmiş ve otobüs şoförü ile ilgili de uzaklaştırma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. İfadeleri yer aldı. Bunlar ilgini çekebilir. Vodafone ev internetinde 2 yıl zam yok. Vodafone ev interneti. Teklif al. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İsim bile verdi, Emre Belazoğlu çok sinirlendi, Lig'de ortalık karıştı, Nur ve be, benden rahatsız dedi. Son dakika haberine göre ortalık fena karıştı, Emre Belazoğlu İlhan Palutu hedef aldı, benden ve Nuri Şahin'le rahatsız du rahatsızlık duyuyordu dedim. Son dakika haberine göre, Süper Lig'de 19. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Medipol Başakşehir, sağdan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 4 maç aradan sonra yenilen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belazoğlu'nun karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar gündem bomba gibi düştü. Genç teknik adamın İlham Alut, Benden ve Nur Şahin'den rahatsızlık duyuyor sözleri dikkat çekti işte detaylar. Son dakika Süper Lig'de ortalık fena karıştı. Emre Belözoğlu, İlham Palut'u hedef aldı. Benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor. 14 Ocak 2023-2022-14 Son Güncelleme, 14 Ocak 2023 22:14. 14 Son dakika haberleri, spor Süper Lig'in 19. haftasında Trabzon spor depresmanına çıkan Medipol Başakşehir, sahadan bir 0'lık mağlubiyette ayrıldı. %4 maçaladan sonra yenilen Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Genç teknik adamın, İlhan Palut, benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor, sözleri dikkat çekti. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumunda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin bir sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo, Mavillere galibiyeti getiren golü 21. dakikada Anastasios Spakasetas kaydetti. Başakşehir, bu skorun ardından 4 maç aradan sonra yenilgi aldı ve 34 puanda kalarak 3. sırada yer buldu. Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Turuncu, lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Belözoğlu'nun araban.com Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut ile ilgili kullandığı sözler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte o sözler. Öncülük etmeye çalışıyoruz. Oyun felsefesini değiştirmeye öncülük etmeye çalıştıklarını söyleyen Emre Belözoğlu, Türkiye'deki oyun mentalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz mutlaka hatalarımız vardır hatalarımız vardır oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor dedi benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık İlham Paluk'un kendilerinden rahatsız olduklarını dile getiren Belözoğlu İlham Paluk bizden rahatsız benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor bizim erken çıktığımızı düşünüyor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 Gerçekten çok değerli eğitimler aldım. İngiltere'den hocalar geldi. Çok değerli analistler geldi. Gerçekten okul sonrası futbola bakış açımız değişti mi? Bir nebze değişti. Kurs'ta önemli ama antrenörlük kabiliyeti bence bir adım daha önemli. Bunlar ilgini çekebilir. C3 Aircross'u daha iddialı ve daha konforlu. Haber... <gülüyor> Ülkenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saat bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erasmus'ta yurt dışına gitmek isteyen Türk öğrenci profesörden aldığı mesajla hayatın şokunu yaşadı değerli izleyenler. İsveçli profesörden Türk öğrenciye NATO'ya ayrımcılığı yapıldı. Bu cevabı aldıktan sonra şok oldum dedi. İsveç geçtiğimiz yıl NATO'ya üye olmak istediğini aşıkladı. Ancak Türkiye kırmızı çizgimiz seyre ile mücadele İsveç'in üyeline karşı çıktı. Yapılan mutabakatın adından İsveç teoriyle mücadelede Türkiye'nin yanında olacağına belirti ve ülkeler arasında mutakabak imzalandı. Bu gelişme yaşanırken bir Türk öğrencinin Stockholm Üniversitesi'ndeki bir profesör tarafından Türkiye'nin politika nedeniyle staj başvurusunun kabul edilmediği ortaya çıktı. İsveçli profesörden Türk öğrenciye, NATO ayrımcılığı, bu cevabı aldıktan sonra şok oldu. 14 Ocak 2023-17-26 son güncelleme, 14 Ocak 2023 17:26. İsveç geçtiğimiz yıl NATO'ya üye olmak istediğini açıkladı ancak Türkiye, kırmızı çizgimiz terörle mücadele diyerek İsveç'in üyeliğine karşı çıktı. Yapılan mutabakatın ardından İsveç terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olacağını belirtti ve ülkeler arasından mutabakat imzalandı. Bu gelişmeler yaşanırken bir Türk öğrencinin Stockholm Üniversitesi'ndeki bir profesör tarafından Türkiye'nin politikaları nedeniyle staj başvurusunun kabul edilmediği ortaya çıktı. Takip et. İsveçli profesörün Türk öğrencinin staj başvurusunu, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini iddia ederek reddetmesi, gönderdiği e-postayla ortaya çıktı. Gelen cevap şok etti. TRT World'ün haberine göre İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zevdas, Avrupa Birliği AB Hibe Programı Erasmus kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazandı. Öğrenci, 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Per Karlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderdi. Karbir'in staj başvurusuna sevgili Fatma seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm şeklinde cevap verdi. Bunu sindirmem uzun zaman aldı. Konuya ilişkin TRT board'de konuşan Fatma, yaşadıklarının, buzdağının görünen kısmı olabileceğini ve üniversiteye başvuran diğer öğrencilerin de benzer yanıtı almış olabileceğini ifade ederek, bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı, dedi. Profesör Per Kalbin'den henüz resmi bir özür almadığını ve bu önlemlerin yeterli olmadığını vurgulayan Fatma, bu noktada bana bir özür göndereceğini umuyorum ama göndermedi ve bu konuda hayal kırıklığına uğradım. Bence bu davranış çocukça, ırkçı ve gerçekten uygunsuz, değerlendirmesinde bulundu. Fatma, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini ve bu yaz staja devam etmeyi planladığını söyledi. Profesör şikayet edildi. Söz konusu üniversiteye 5 Aralık'ta ayrımcılık şikayetinde bulunan öğrenci, raporda profesörün cevabının politik düşüncelere dayandırıldığını ve ayrımcı bir tutum sergilendiğini hatta tamamen ırkçı olduğunu belirtti. Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Omir, Fatma'ya olayla ilgili özür mektubu gönderdi amir mektupta profesör Kalbering'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini ve eşit koşullarda eğitim ve İsveç ayrımcılık yasası da dahil olmak üzere bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını aktardı. Üniversiteden açıklama Olaya ilişkin konuşan Stockholm Üniversitesi Psikoloji Departmanı Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson'da, araştırma stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen öğrencilerden birçok başvuru alıyoruz. Bu başvuruların hepsini kabul edemiyoruz ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını umuyoruz. Bu durumda bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinimize göre ele aldık diye konuştu. Profesör Kalbin'in ise soruları yanıtsız bıraktı. <gülüyor> Anlat Bunlar ilgini çekebilir. Son haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve artık düğüm çözüldü. İşle İstanbul'da giriş tarihi ve sözleşmesi fesih edildi değerli izleyenler. Son dakika haberi ve Winkant Abu Abakar düğümü çözüldü sözleşmesi ve İstanbul'a geliş hari. Son dakika haberi ve Beşiktaş'ta Boat Berthorst'un sözleşmesi feshedilmiş ve Hollandalı golcü İngiltere Premier takımlarından Manchester United'a imza atmıştı. Bu aralık sonrasında ve Horton'un yerini doldurmak için harekete geçen siyah-beyazlar daha önce iki farklı dönemde Beşiktaş formasına giyinmiş olan Winkant Abu Abakar'ı gündemini almıştı. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Kamerunlu Golc sözleşmesi sözleşmesi ve İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar. Son dakika Vincent Abubakar düğümü çözüldü. İşte sözleşmesi ve İstanbul'a geliş tarihi. 14 Ocak 2023 23:33 son güncelleme. 14 Ocak 2023 23:33. Son dakika haberleri, Beşiktaş'ta Wout ve Gostum sözleşmesi pes edilmiş ve Hollandalı golcü, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da imza atmıştı. Bu ayrılık sonrasında ve Gostum yerini doldurmak için harekete geçen siyah, beyazlılar, daha önce iki farklı dönemde Beşiktaş formasını giymiş olan Vincent Abubakar'ı gündemine almıştı. Beşiktaş ile Prensip anlaşmasına varan Kamerunlu golcünün sözleşmesi ve İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Sportoto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu arabam.com konyesporu ilki, bir mağlup eden ve üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında İngiltere'nin Burnley takımından kiraladığı Vought ve Gost ile sözleşmesini pes eden ve oyuncunun Manchester United'da imza atmasının ardından golcu arayışlarını sürdüren siyah, beyazlılar, bombayı patlatıyor. out ve ayrılığı sonrasında eski futbolcusu Bincent Abubakar'ı gündemine alan Beşiktaş, transferde sona yaklaştı. Siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına varan Kamerunlu Yıldız'ın sözleşmesi ve İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Pazartesi günü İstanbul'da NTV'nin haberine göre Beşiktaş'a üçüncü kez imza atacak olan Abu Bakar, Pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Abu Bakar'ın Sözleşmesi Pazar günü kulübüyle sözleşmesini feshedecek olan Yıldız Futbolcu'nun sözleşme detayları da ortaya çıktı. Beşiktaş ve Abubakar, yapılan son görüşmede 2.5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Bu sezon alınan sırf forması ile 12 maça çıkan Abubakar, 4 gol, 2 asistlik bir performans sergitti. Abubakar gündemimizde. Bir yandan, Başkanı Emre Koca'da Konya Spor Maçı'nın ardından yaptığı açıklamada Abu Bakar gündemimizde. Ancak sözleşmesi devam ediyor. Durumu netleşir netleşmez bakacağız. Listemizde başka bölgeler içinde oyuncular var. Üç bölgeye transfer düşünüyoruz. Tabi hocamızın vereceği raporda önemli. Kullanamadığımız oyuncularımızda faydalanabilir. Bazı bölgelerdeki transferleri eksiltir. İltebiliriz. Listede olabilecek bir oyuncu. Türkiye'de oynamış ve başarılı olmuş bir oyuncu. Birkaç oyuncu var listemizde. Başka bölgeler içinde. Üç bölgeye transfer düşünüyoruz. Öncelikli hedefi hocanın, olan oyuncuların performansını yukarıya çekmek. Bizim ihtiyacımız olan bir çıkıştı. Bu galibiyet serilerine devam edersek, bence takımda motivasyonu yakalayacak. Henüz resmi bir teklif yok, ifadelerini kullanmıştı. Bunlar ilgini çekebilir. C3 Aircross su daha iddialı ve daha konforlu. Ama haber bitenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tarladan eve böyle taşıyorlar. Akılanması yöntem %80 ucuz diye poşet poşet doğal taşıyorlar değerli ziyanlar. Daha ucuz. Doğalgaz taralanan eve böyle taşıyorlar. Bir poşet doğalgaz alabilir miyim? Doğalgaz sıkıntısı ve doğalgaz fiyatları tüm dünyanın gündeminde. Herkes kendince doğalgaz için farklı bir yöntem uygularken Pakistan'daki yöntem kelime etpesi yarattı. Bir kasabada Rasante seri tarlada doğalgaz bulundu. Yüze yakın çıkan doğalgaz, mer yıllardır yerel halkın geliştirdiği İpli daha iyi yöntemlerle evlere kullanılıyormuş, ancak olayı ilginç boyuta taşıyan detay, doğal gazın poşette evlere taşınmaz. İşte tehlikeli ama ucuz olduğu için kullanılan o yöntem. Poşet poşet doğal gaz, yüzde 80 daha ucuz, doğal gazı tarladan eve böyle taşıyorlar. Bir poşet doğal gaz alabilir miyim? 14 Ocak 2023 16:03 Son Güncelleme 14 Ocak 2023 16:48. Doğalgaz sıkıntısı ve doğal gaz fiyatları tüm dünyanın gündeminde. Herkes kendince doğal gaz için farklı bir yöntem uygularken Pakistan'daki yöntem kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Bir kasabada rastlantı eseri tarlada doğal gaz bulundu. Yüzeye yakın çıkan doğal gaz, yıllardır yerel halkın geliştirdiği iktidai yöntemlerle evlerde kullanılıyormuş. Ancak olayı ilginç boyuta taşıyan detay doğal gazın poşette evlere taşınması. İşte tehlikeli ama ucuz olduğu için kullanılan o yöntem. Takip et. Doğal gaz fiyatları ve dünyada yaşanan doğal gaz sıkıntısı, tüm dünyanın gündemindeki ana konulardan olurken herkesin doğal gazı az kullanmakla ya da fiyatları düşürmekte alakalı tercih ettiği bazı basit yöntemler var. Ancak Pakistan'da uygulanan bir yöntem adeta ağızları açık bıraktı. Çünkü ülkede tamamen rastlantı eseri tarlalarda bulunan doğal gazın poşetlerle evlere taşındığı ortaya çıktı. Üstelik bu taşıma sırasında sadece 25 kuruşluk plastik poşetler kullanılıyor. Oldukça tehlikeli olan bu işlemde içi doğal gaz dolu poşetler uçan balonu andırıyor. İşte herkesi şaşkına çeviren Pakistan'daki o yöntemin detayları. Rastlantı eseri tarlalarda doğal gaz bulundu. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletindeki banda Davut Şah kasabasında doğalgaz, konvansiyonel metotlarla büyük halk yapı çalışmalarıyla aranırken değil, rastlantı eseri tarlalarda bulundu. Çok ilginç bir yöntem geliştirdiler. Yoksulluğun yaygın olduğu bölgede halk, kasabalarından çıkan gazı, evlerinde canları pahasına kullanıyor. Yerel halk, İmkansızlıklar nedeniyle doğalgazda kendilerine has çıkarma, taşıma ve ölçü birimi geliştirdi. Do doğalgaz poşet yaşıyorlar. Herhangi bir altyapının bulunmadığı bölgede doğalgaz, rafineri yerine barakadan dağıtılıyor, boru hatları yerine poşetle taşınıyor. Ölçü birimi metreküp değil, plastik poşet. Kasap Kıvanın girişindeki baraka rafineriden ellerinde uçan balonlarıyla, büyük poşetlerle koşturan çocuklar dikkati çekerken bu devasa silindir poşetler ilk bakışta çocukların eğlencesi gibi görünse de aslında ahalinin akşam yemeklerini pişireceği yakıt. Anadolu Ajansı muhabiri, doğalgazın bu tehlikeli yolculuğunu görüntüleyerek kasaba sakinleriyle görüştü. Uçan balon gibi görünüyor ama çok tehlikeli. Yerel halk, uçan balon gibi görünen, kulağa eğlenceli gelen bu taşıma yönteminin tehlikesinin farkında. Zira bölgede bu nedenle daha önce birçok ölümler ve yaralanmalar yaşanmış. %80 daha ucuz olduğu için yapıyorlar. Ancak halk, bağlılık ve yoksulluk nedeniyle boyutuna göre 5-10 bin Pakistan rupisi yaklaşık 410-820 Türk lirası olan mutfak tüpleri yerine %70-80 daha ucuz uçuran balonları tercih ediyor. Banda Davut Şah kasabası sakinleri, kendi arazilerinde çıktığı için doğal gaza ücret ödemiyor. Torbalarına doğal gaz dolduruyorlar. Arazilere doğal gaz bulunmayanlar ise ihtiyaçlarını kasaba dışındaki derne çatma bir barakadan karşılıyor. Barakada bekleyen çocuklar, kasabalıların torbalarına doğal gaz dolduruyor. Günlük ihtiyaç listesi, ekmek, nohut, bir poşet doğal gaz. Ev halkı, aile reisinden günlük mutfak ihtiyacı listesindeki nan, ekmek ve dalçananın, nohut, yanı sıra bir poşet gaz da istiyor. 20 dakikada doluyor, 2 saatte bitiyor. Toprağa gömülü bir hortum vasıtasıyla çıkarılan doğalgaz, kaçağı engellemek için poşetlerin ağzına geçirilen küçük bir vana aracılığıyla torbalara dolduruluyor. Poşetlerin uçan balon gibi havalanmaması için diğer ucu yerde taşa bağlanıyor. Bir poşet, ortalama 20-25 dakikada doluyor. Poşet gazını evlerinde kullanmak için 2000 rupilik, yaklaşık 165 Türk lirası) bir elektrikli pompa yeterli. Bu pompa vasıtasıyla evlerdeki ocaklarda poşet gazından yemek pişirilebiliyor. Bir poşet gaz, 2 saatlik tüketime eşler. Her an uçuran balonlara dönüşebilir. Daha çok çocukların taşıdığı uçan balonlar, en küçük bir dikkatsizlikte uçuran balonlara dönüşebiliyor. Poşetleri onlarca kez kullanıyorlar. Çocukların doğalgazı evlerine poşetlerde taşıması yetmezmiş gibi bazı naylon torbalardaki küçük yamalar dikkati çekiyor. Ziya poşetlerin tek kullanımlık olmadığı, üzerlerindeki yamalara bakılınca onlarca kez kullanıldığı anlaşılıyor. Dünyanın her yerinde mutfak tüpleri, doğalgaz dolum tesisleri ya da bunları taşıyan tankerlerin üzerinde ateşte yaklaşma. Dikkat patlayıcı madde. Elektronik cihazları kapatın. Gibi uyarılar dikkatle çocukların ellerindeki poşet gazların dolumu, taşınması ve tüketimi sırasındaki aşamalar tamamen organik. Zehirli çok yüksek. Poşetten dışarı sızması halinde ise, gazda koku verici sülfür içerikli madde bulunmadığı ve en saf hali solunacağı için fark etmeden zehirlenme tehlikesi çok yüksek. Dolun ve poşetli taşımada da patlama, bir manyetoya ya da kıvılcıma bakıyor. Evde doğal gazı poşet balonlardan küçük elektrikli pompayla ocağa aktarma işlemi de büyük kazalara gebe. Bu nedenle 2 saatlik yemek pişirme işi, Van'da davut şahlılar için bir ölüm kalım meselesi. Bunun ateşi anca söner, yemeklerin arasından iç çamaşırı çıktı. Doğal gaz altyapısı sağlanmasını istiyorlar. Kasaba sakinlerinden Hazret Canan, Anadolu Ajansı muhabirine, bölge halkının zor günlerden geçtiğini, ihtiyaç sebebiyle halkın plastik torbalarda gaz taşıdığını ve bunun tehlikesinin farkında olduklarını söyledi. Canan, hükümetten kendilerine doğal gaz altyapısı sağlamalarını istediğini vurguladı. Kasıptaba halkının her gün bu şekilde gaz aldığını aktaran Canan, ocağa bağlı bir pompayla bu gazı kullanıyoruz ancak çok tehlikeli. Sonuçta yemek pişirirken bu torbalar ateşin hemen yanında yer alıyor, dedi. Bir evde patlama oldu, bir kişi öldü. Canan, çok sayıda kaza yaşandığına işaret ederek, doğal gazımız olmasına rağmen bunu güvenli şekilde kullanamıyoruz. Bir evde patlama oldu, bir kişi öldü. Bir anne ve kızında yanıklar oluştu diye konuştu. Suhana Katak da bu gazın kendilerine güvenli yollardan sağlanmamasından şikayetçi. Çocuklarını da gaz almaya gönderiyorlar. Erkekler çalıştığı için kadın ve çocukların her gün plastik torbalarla gaz taşıdığını anlatan Katak, zaman zaman çocuklarını gaz almaya gönderdiğini ancak olası kazalardan da korktuğunu dile getirdi. Atak, doğal gazı evlerinde güvenli kullanmak istediğini vurguladı. Han ise 1 veya 1,5 saat kullanabildikleri bu plastik torbalardaki gazla sadece çay ve roti, bir çeşit ekmek, yapabildiklerini, güvenli olmasa da buna mecbur olduklarını ifade etti. Anadolu Ajansı Tarladan eve poşette doğal gaz taşıyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tabola'dan, sponsorlu içerikler, sizin için seçtiklerimiz, avva erkek gömlek mi? Böyle devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 500 e 58 kartımda Rusya durmuyor korkunç değerli izleyenler yani Rusya durmuyor Ukrayna'da vurulan binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya'nın Dikboke'de bir düzenlediği füze saldırısında ağır hasar alan apartmandan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya durmuyor. Ukrayna'da vurulan binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 14 Ocak 2023-22.50 son güncelleme, 14 Ocak 2023-22.50 Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentinde düzenlediği füze saldırısında ağır hasar alan apartmandan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Takip et. Rusya, Ukrayna'da operasyonlarını sürdürüyor. Rus askerlerinin Ukrayna'nın Dnipro kentini hedef almasının ardından kentte bir bina ağır hasar aldı. Ülke genelinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. Ukraynanın Dnipropetrovsk bölge valisi Valentin Reznichenko saldırının ardından yaptığı açıklamada Rus işgalciler bugün öğleden sonra çoklu füze saldırısı düzenledi. Ülke genelinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. Birçok yerleşim yerinde patlama sesleri duyuldu. Lviv ve Kharkiv'de altyapı tesisleri vuruldu. Dniproda ise, Rus füzeleri evlere isabet etti. Dniproda 9 katlı bir bina ağır hasar gördü. Çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Bölgeden gelen son bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi çocuk yaklaşık 60 kişi ise yaralandı, ifadelerini kullandı. İHA Bilgini çekebilir. Orada. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Biz olay değerli izleyenler eve giremiyorlar. Sebebi yok. Kabuslar oldu. Deniz'de tek katlı kabuslar oldu. Eve giremiyorlar değerli ziyaretçiler. Bir olay çok aydın Tek ve dört gündür annen başlayan sebepsiz yangınlar ailenin kabusu oldu. Evin oturma odası haricindeki altı farklı noktada çıkan yangınlar nedeniyle eve giremez hale gelen aile tek çareyi annen aniden yanmaya başlayan eşyaları sokak ortasına döküp imha etmekte buluşt. Denizli'de garip olay. Tek katlı evde çıkan sebepsiz yangınlar kabusları oldu. Eve giremiyorlar. 14 Ocak 2023-23.32 son güncelleme. 14 Ocak 2023-23.32 <gülüyor> İlginç olay Denizli'de meydana geldi. Tek katlı evde 4 gündür aniden başlayan sebepsiz yangınlar ailenin kabusu oldu. Evin oturma odası haricindeki altı farklı noktasında çıkan yangınlar nedeniyle eve giremez hale gelen aile, tek çareye aniden yanmaya başlayan eşyaları sokak ortasına döküp imha etmekte buldu. Takip et. Denizli'nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kalabalık bir ailenin yaşadığı tek katlı evde 4 gündür yaşanan olaylar duyanı hayrete düşürdü. Evin oturma odası haricindeki bölümlerinde çıkan 6 farklı küçük çaplı yangın, aile ve komşularının yardımıyla söndürüldü. Çarıyan eşyaları sokağın ortasına dökmekte buldular. Ailenin ihbarı üzerine evde inceleme yapan ihbaye ve olay yeri inceleme ekipleri, herhangi şüpheli bir durma rastlayamadı. İçerine yanıtlayan tüm eşyaları sokak ortasına düzenli oldu. 9 aylık bebeği yaşananlardan olumsuz etkilenmemesi için bir akrabalarının evine yerleştiren aile, komşularının da şahit olduğu olayların aydınlatılması için yardım istedi. Banyo barcasından dolayı Evin avlusunda çıkan ilk yangını görüp aileye haber veren komşuları İbrahim'denir, komşuların telefonu aradı ve evlerinin yandığını söyledim. Bir baktılar ki yoğun duman var. Avludaki yangının ardından banyo bacasından duman çıktı gördük. Baktığımızda bebek arabası yanıyordu diye konuştu. Cekattaki yangının ailecek diğer odada oturdukları sırada, aniden başladığını iddia eden evin damadı Çetin Demir ise yaşananları şöyle anlattı. Ede oturuyordum, geçerken bir baktım koltuk yanıyor. İlk ben müdahale ettim. Burada perde ve çocuğun eşyalarının olduğu bölüm vardı. Perde değil de sadece çocuğun elbisesi yandı, buna şahit oldum. Yangını söndürüp eşyaları dışarı aldık. İlhan. Bunlar ilgili çekebilir. Kıyman Bulut ve de hemen izle Bulut. Kanal Haber televiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Açlı ağzına yumduk gözünü, beni satan adamı dedi değerli yani ve çok sert sözler geldi. Beni satan adamı, Erman Toroğlu açlı ağzına yumduk gözünü, Winkend Abu bakar transfer için ağır eleştiri geldi. Süper Süper Lig'in 19. haftasında Aralama.com Konya Spor deplasmana çıkan Beşiktaş, 1-0 geri düştü maçta ve 96.5. dakikada bulduğu iki birlik galibiyetle ayrıldı. Skor ardından üst üste üçüncü galibiyetin arası yaptığı yazılarda gözler Winken Abu Bakar transferi çevrilirken spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan flash bir yorum geldi. Toroğlu Beşiktaş'ın anlaşma vardı oyuncu için sert ifadeler kullandı. Beni satan adamı, Erman Toroğlu açtı ağzını, yumdu gözünü, Mincak Abubakar transferi için ağır eleştiri, 14 Ocak 2023 18:33 son güncelleme, 14 Ocak 2023 18:33 Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Araban.com Konya spor deplasmanına çıkan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçtan 67. ve 90 dakikalarda bulduğu gollerle 2 birlik galibiyette ayrıldı. Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Siyah, Beyazlılarda Gözler Bincen Tabubakar transferine çevrilirken, spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan flash bir yorum geldi. Toroğlu, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı oyuncu için sert ifadeler kullandı. Takip et. Ponya Spor ile Beşiktaş, Sport Auto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Ponya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan müsabaka, siyah, beyazlıların iki birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Cenk Tosun ve 90 dakikada Josef de Soğuz'a kaydetti. Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 32 iyi yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Toroğlu'ndan Flaş yorum. Maçın ardından gözler transferi çevrilirken, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Vincent Abubakar için spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan flash yorumlar geldi. Kamerunlu golcü hakkında ağır ifadeler kullanan Toroğlu'nun spordaki sözleri, sosyal medyada geniş yer buldu. Beşiktaş'ı satan adamı almam. Toroğlu, ben olsam Abubakar'ı almam. Beşiktaşlılık duruşu yaparım, Abubakar'ı almam. Beni yarada satan adamı ben almam ifadelerini kullandı. Bu bakar ile yapılan görüşmelerde 2.5 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro yıllık ücrette anlaşma sağlayan Beşiktaş, tecrübeli Forvet'in kısa süre için sözleşmesini feshedip İstanbul'a gelmesini bekliyor. Bunlar ilgini çekebilir. Ama erkek gömlek modelleri ava. Anhaber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kanal resmi gazeteler yayınlandı. Eliyet alacaklar dikkat. Yaş şartı değişti değerli izleyenler. Yaş şartı değişti. Eğliyeti alacaklar dikkat. Resmi gazeteden duyuruldu. Şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amacıyla büyük otobüs kullanacak o sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi. Konuya ilişkin karar resmi gazetelerin bugünkü sayısında yaygılandı. Yaş şartı değişti. Ehliyet alacaklar dikkat resmi gazeteden duyuruldu. 14 Ocak 2023 15.38 son güncelleme 14 Ocak 2023 15.38 Şoför açının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amacıyla büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi. Konuya ilişkin karar resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Takip et Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte, büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi. Yönetmelikte, görme engelli yolcular için rehber köpeklerin gerekli şartları sağladıktan sonra otobüslerde bulundurulabilmesine imkan sağlandı. Diyaliz merkezlerinde tedavi gören engelli bireylerle bunların velilerini taşıyan firmalar için yetki belgesi alma şartları kolaylaştırıldı. Yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 12'den 15'e çıkarıldı. Eks sefer kolaylaştırıcı düzenlemeler. Yolcu acenteliği hizmeti yürütenlerin hizmet verebilecekleri firma sayısı 10'dan 20'ye yükseltilerek uluslararası yolcu acenteliği hizmeti verenlerin yurt içi taşımacılara da hizmet vermelerine imkan sağlandı. Yolcu taşımacılığında mücbir sebepler nedeniyle yapılamayan seferler veya yolcu talepleri doğrultusunda konulmak istenilen ek seferlerin bildirimlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı. Genç istihdama katkı için yaş sınırı aşağıya çekildi. Ayrıca yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi. Logo ve Amblem Terminal işletmeciliği faaliyetlerinde bulunanlar için uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözülmesi adına kısa umman, logo ve amblem kullanımında kolaylık sağlandı. Mesleki saygınlık kriterlerini karşılayamayan firmalar için yetki belgesi iptali yerine geçici olarak faaliyet durdurma uygulamasına geçildi. Bunlar ilgini çekebilir. Sokağın çocuk... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizde geçiyoruz. Bu arada değerli izleyenler, şöyle bir... Ekonomiye bakacak olursak dolar günü 18,78'e gün düşüşte altın 1159'da yükselişle, euro 23509'a 23, düşüşte ve İstanbul Borsası günü 4984'le günü yükselişle kapattılar değerli izleyenler. Büyük hata geldi. Tek gol ve 3 puan nefes kesen maçta değerli izleyenler bunlar oldu. Ma Trabzonspor Başakşehir'i bakaset hasile edebilirdi. Volkan Babacan'ın büyük hatası Bordo mavilere galibiyeti getirdi. Son dakika haberine göre Süper Eros Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Medikal Park Sadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynayan ve izleyenleri büyük heyecana sürükleyen maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmana Bordo Mavilere galibiyeti getiren golü Anastasos Bakasetas kaydetti işte maçtan detaylar. Maç sonucu Trabzonspor Başakşehir'i Bakasetas ile devirdi. Volkan Babacan'ın büyük hatası Bordo Mavilere galibiyeti getirdi. 14 Ocak 2023 2052 son güncelleme 14 Ocak 2023 2107 Son dakika haberleri Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Fakısta <gülüyor> <gülüyor> Dimişenoğlu Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve izleyenleri büyük heyecana sürükleyen maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada Bordeaux, Mavillere galibiyeti getiren golü Anastasios Fakasetas kaydetti. İşte maçtan detaylar. Takip et. Son 10 dakika haberleri, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Sport Auto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. 90 dakikası nefes kesen ve birçok pozisyona sahne olan maça bordo, mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Büyük heyecanın yaşandığı ve temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada kazanan taraf Trabzonspor oldu. Mythical Park Stadyum'un Şenol Güneş Spor Konteksinde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un Spor'un bir sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 21. dakikada Anastasios Pakasetas kaydetti. Bu skorun ardından son 5 maçında 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 32'ye yükseltti ve 6. sırada yer buldu. 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Başakşehir ise 34 puanla 3. sırada kaldı. Trabzonspor gelecek hafta İstanbulspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Bakasetas vurdu, Volkan Babacan'ın hatası golü getirdi. Karşılaşmanın 21. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Anastasios Bakasetas, sırtı kaleye dönük şekilde kontrol ettiği meşin yuvarlağı bir anda dönerek vurdu. Kaleci Volkan Babacan, üzerine gelen topu bloke etmek isterken, elleri ve bacaklarının arasından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu oyda Trabzonspor bir 0 öne geçti. Tuba'nın kafası direkten döndü. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve beraberlik için Trabzonspor. Spor Kalesi'ne yüklen Başakşehir, mücadelenin 65. dakikasında gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmet Bavuruşu, üst direkten oyun alanına geri döndü. Trabzonspor Spor savunması, dönen topu uzaklaştırdı. Bartra, Göveş Atay'ı son anda önledi. Müsabı, Abaka'nın 74. defa. Dakikasında gelişen Başakşehir Hanım'a yükseltilen topu yine Ahmet Toba takip etti. 24 yaşındaki futbolcunun Beşat'a denemesi kaleye doğru yönelirken, son anda Mark Bartla araya girdi ve kafasıyla topu kornere gönderdi. Trabzonspor'da 5 değişiklik. Trabzonspor geçen hafta 5-0 kaybetti Koran'dan Alanya Spor maçına göre, ilk 11-5 farklı oyuncu ile sahip çıktı. savunmasında cezalı Vitor Hugo'nun yerine Stefano Densil, sakatlığı bulunan Jean Philip Gabami'nin yokluğunda ise Mark Bartra görev yaptı. Teknik direktör Abdullah Havcı, savunmanın sağında Jens Stringer yerine Bruno Peresi, Naci Ünivar'ın yerine ise Dani Nisemedo'yu tercih etti. Santiforda ise cezası biten Maki Gomez formasına kavuşurken Umut Bozok yedek klübesinde yer aldı. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Viska, Dorukhan Toköz, Gabamin ve Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemedi. Dana'nın geri döndü. Trabzonspor'da denimini Semedo 10 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı. En son ligin 7. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk 32 dakikasında görev yapan Forvet oyuncu. 2.sunun ilk 11 hasreti, Medipol-Başakşehir maçıyla sona erdi. Bruno Perez, 266 gün sonra ilk 11'de. Geçen sezon ligin 34. haftasında 23 Nisan 2022'de oynanan Adana Demirspor Karşılaşması'nda sakatlanan ve aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat edilen Bruno Perez, 266 gün sonra sahalara döndü. Sakatlığı düzeldikten sonra lisans işlemleri gerçekleştirilen Peres, savunmanın sağında Larsen'in yerine görev yaptı. Bordo mavili kulüp de maç öncesi Peres için hoş geldin mesajı içeren bir video yayınladı. Videoda Peres'in şu ifadelerine yer verildi. Zor bir dönemdi. Altı aylık uzun bir süreçti. Bütün bu olanlardan sonra karnımızda yine kelebeklerin uçuşması, tekrar saha içinde olabilme heyecanı, taraftarları hissedebilmek, stadın atmosferini koklayabilmek çok önemli şeyler. Çok özledim, saha içinde olduğum o an eşsiz bir an. En sevdiğiniz, aşık olduğunuz şeyi tekrar yapabilmek çok önemli. Beni de çok mutlu ediyor. Geri dönebildiğim için mutluyum. Çok güzel, tarifi olmayan bir duygu. Sadece benim hissedebildiğim ve anlatabileceğim bir duygudur. Daha önce de söylediğim gibi takım arkadaşlarıma yardımcı olabilme ve hedeflerimize ulaşabilme yolculuğuna devam edebilmek için olumlu bir sonuç almayı umuyorum. Abdullah Avcı'ya destek. Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Abdullah Avcı'ya desteklerini sürdürdü. Forend'in Alanya spor maçı sonrası görevinden istifa edebileceği şeklinde söylenenlerin ardından taraftarlar, deneyimli teknik adama destek vermeye devam etti. Taraftarlar, maç öncesi tribüne inadına Abdullah Avcı, avcı olana yol dayanmaz, avcı koşarken asla yorulmaz yazılı pankart astı. O arada Trabzon enerji verimliliği haftası kutlu olsun yazılı pankartla sahaya çıktı. Bunlar ilgili çekebilir. 15.000 TL'ye kadar masrafsız taksitli avansa cesteri makba. İlk ipa. daha iddialı ve daha kom. Ve değerli isyenler bu haberimize birlikte tarikhaber.com ama haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzuru ve daha güvenli bir Türkiye ile uyanmak üzere yakşamlar.